Arkadaşlar selamlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş hoşgeldiniz. E, Fiat line aracın e, boş marka bir teyibi var. E, bunun kod e, error hatası vardı. Farklı bir araçtan çıktığı için hataya düşmüş. Bunu kullanmanız için yazılım atılması gerekiyor. E, kod error hatasını giderdik. E, şu anda açılışını yapıp kodunu girelim. Düzelmiş mi hep beraber bakalım. Fiat yazısı çıktıktan sonra kod error yazıyordu bunda. Şu anda kod girme ekranı geliyor. Bunun kodu 6411. Her aracın e, TEP kodu kendine has özeldir. Bilginiz olsun. Hiçbiri birbirine uymaz. Cihazımız göründüğü üzere çalışıyor. İşlem başarılı. Sizin de yaptırmak istediğiniz e, cihazlar olursa e, YouTube üzerinden mesela yatarsanız yardımcı olmaya çalışacağım. E, görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça hoşçakalın.